Evet sevgili seyirciler, Fulanoğlu'nda yeniden sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sevinirimler. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler. Nasıl? Çok teşekkürler hocam, bizler deyiniz hamdolsun. Öncelikle seyircilerimle hoş geldiniz demek istiyorum. Sorularınız olursa alttan etmeyi unutmayın. Ben gördükçe iletmeye çalışacağım. Konumuz dışında bir soru olursa o an belki iletemeyebilirim. O yüzden hani sorumuzu görmezden geldiniz diye düşünmeyin. Ve futbol alanı, futbol abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. E, forma çekimleri, eğlenceli yarışmalar ve programlarımızın tamamını yine oradan takip edebileceksiniz. Hocam nasılsınız? Nasıl gidiyor pandemiyle? Aranız nasıl? Valla pandemiyle aramız evde geçerek, yaşayarak geçiyor. Çok fazla dışarıdan çıkamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz kımkırı bir hastalık. Genellikle evde olmaya çalışıyoruz. Ve hafta sonları da maç izliyoruz. Bilgemeye gidiyoruz. Aman hocam, sağlık olsun. Hocam, e, önce süperlik, bilincilik, çincilik, e, tekrar böyle geniş şaplı bir deneme yapacağız. Daha sonra işte sizin ne göre spor ondan sonra teknik direktörlükle ilgili e, düşünceleriniz, fikirleriniz, hedefleriniz, daha sonra işte futbol problemleri, yavaş yavaş bir futbol mafreti yapacağız sizinle. Öncelikle süperlikle başlayalım. Lig süperlik yarış hakkında ne düşünüyorsunuz? Üçbükler şu anda ilk 3 sırada seneki bakıldığında Anadolu takımlarının geçen seneki kadrolarını korumaya çalıştı. Pandemiden dolayı çok fazla büyük paralar harcayamadılar. Bana göre bakıldığında Beşiktaş bütçesine rağmen geçen seneki hocasının devamıyla alakalı iyi kadro kurdular. Önerbahçe de Türkiye'de uzun lastik olaylamış Emre'den sonra, Emre Beledoğlu'dan sonra Uzun yıllardır da, 4-5 yılda da Türkiye'de yaşayan Erol getirdi. Onların ortak çalışma ürünleriyle beraber çok iyi takım kurdular. Zaten bakıldığında Galatasaray geçen seneki bütün kadrosunu koruyor. Başlarına da Türkiye'de belki bana göre bir gelmiş en iyi hocalarından biri Fatih Hoca var. devam diye düşünüyorum. Hocam sesiniz az geliyor diyorlar ama İsmail Hoca'nın sesi az geliyor diye bir tekrar sorayım ben seyircilerimizi. Şimdi, şimdi geliyor mu? Bana iyi geliyor ama seyircilerimiz az geliyor demişler. Mikrofonu evet. birazcık iyi olur. Anladım. Şimdi daha çekim tarafa doğru. Yine bir sıkıntı olursa seyircilerimize zararsan seviniriz. Tamam. Hocam bir e, sürpriz çıkmaz mı peki bu sene? Alanya, Gaziantep. Atay. Ben bakıldığında evet bu takımlar ligeyi başladı ama geçen sene gibi değil. Geçen sene İstanbul takımında üç büyük Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş iyi bir sezon geçirmemişlerdi. Ondan dolayı Başakşehir aralarından sıralı şampiyon oldu. Bana göre 3 tane büyük takım bu sene asla o işlerine öyle bir takım almazlar diye düşünüyorum. Şampiyonluk 3 tane Fenerbahçe-Beşiktaş-Dalatıray arasında geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? E, tabii ki Mesut Özil'in kariyerini, futbolculuğunu tartışmak ya da konuşmak çok fazla ulemalık olur. Mesut bana göre 10 numara bakışında dünyanın sayılı oyuncularından biri gelmiş geçmiş. E, ama Türkiye'deki tabii ki futbol düzenine ne kadar ayak uydurabilir bilemiyoruz. Çünkü biz oralarda oynadığımız gibi söyleyeyim size. Bundan sonra Mesut'un işi Avrupa'dan daha zor Türkiye'de. Bu kadar sansasyonel bir transferden sonra ben çok tahmin ediyorum ki Anadolu takımlarının ya da diğer futbol takımlarının bütün oyuncuları Mesut'a daha farklı konsantre olacak, daha fazla isteyecek. Mesut Özül'e karşı Oynamış olmanın Vermiş olduğu Güven mi değil, istek arzu mu değil Mesut bunlar Zor duruma düşürecektir Ama yetenek olarak Mesut bunların sesinden gelecek mi Güç olarak, kuvvet olarak bakacak Ama bana soracak olursa Mesut'un Türkiye'de e, işi biraz zor Çünkü böyle söyleyeyim Yıllarca Avrupa Liglerinde seyredikleri Real Madrid'de, Arsenal'da seyredikleri çıktı. Sağda oynayacak Türk oyuncuları, Türk evlatları daha fazla konsantre olacaktı. Mesut'un bana göre sadece ve sadece Türkiye'de futbol sistemine ayak uydurmakla sıkıntıları olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan yetenek, yetenek ve oyun bilgisi olarak çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama tekrar söylüyorum Mesut'un Türkiye'deki futbol düzenine ne kadar ayak uydurur onu Tabii ki oynadığı sürelerde, haftalarda göreceğiz. Hocam sesinizin hala az geldiğini söyleyebilirim. Mikrofonu yaklaştırın ya da kulaksız deneyin bir Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi şimdi evet daha iyi gelebilir. Tamam. E, biraz sonra herkes bildiğimiz gelip geldiğini söyleyeceklerdir. Tamam. Evet, e, Mesut Özel'i konuştuk. Galatasaray'da Oye Kuru'yu transfer etti. Bugün de Muhammed transferi evet. gündemde. Daha doğrusu bizim özelliklerimiz var. Büyük bir yolcu anlaşıldı. Evet. Yakın evet. zamanda evet. çıkanacak evet. gibi. Evet. Bu transferler hakkında görüşene zamanlı. Oye Kuru zaten bu üçüncü Türkiye gelişi. Türkiye'deki atmosferi, statları, oyuncuları az çok sanyan bir oyuncu. Çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Muhammed'le olarak da e, Takım içerisinde Afrika söker, yani Arap ülkelerinden gelen Mısır Tunuslu oyuncular var. Galatasaray'da, Seyir Sey Jübili, Teguli gibi, Belhanda gibi. Onların da olduğu bir ortamda çabuk ayak uyduracağını düşünüyorum. Ee, Muhammed'in de çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Çünkü oturmuş bir kadroya, düzenli bir kadroya gelecek. Bana göre iyi iki transfer olarak görüyorum, düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu mesleci transferinden sonra Galatasaray'ın da böyle bir atağa kalkması, ne kadar bu yolda alternatif kastro olması gerektiğini düşünen bir teknik direktör var. Galatasaray ileriki haftalarda yoğun tempolarda sıkıntı yaşamayacağını düşündüğü için yapmış olduğu iki transfer bana göre faydalı olacaklarını düşünüyorum. Hocam ben Hatay Spor'a da biraz değinmek istiyorum. Süper Ligi'ye yeni çıktılar ve buna rağmen başarılı bir kutuma sergiliyorlar. Bir sıraları zorluyorlar. Tabii Hatay Spor hakkında bir görüşmek <gülüyor> istiyorum hocam. Ben hatta iki hafta önce Gençler Birliği maçını seyretmiştim Ankara'da. Merak ettim çünkü e, teknik ekipteki bütün Ömer Erdoğan'ın, Ömer Hoca'nın zaten Ömer Hoca ile ben iki sene beraber aynı takip oynadım. İyi bir hazırlık. Teknik ekipteki bütün arkadaşlar da Bursa'da sürekli görüştüğümüz arkadaşlar. Çok merak ettim bu kadar çıkış nasıl sağladığımız diye. Bu bana göre tesadüf değilmiş. Çünkü seyrettiğim e, ilk 11'den o gün acı bir durum 11 11'ten 10'cü ne 11'de, 11'de yabancıydı. Bana göre inanılmaz derecede 6-7 tane Türkiye üstü oyuncular yakalamışlar, iyi oyuncular bulmuşlar. Münir gibi, kaleci Münir'i çok beğendim. 17 numara şu an aklıma gelmedi. 4 tane, 5 tane inanılmaz derecede Türkiye futbolunun ya da Türkiye'ye üstünde bir oyuncular bulmuşlar. Tekrar söylüyorum, ben e, seyrettiğim için, canlı seyrettiğim için söyleyelim. Hatayspor'un Spor'un şu anki durumunun tesadüf olduğunu asla düşünüyorum. İyi bir çalışma, iyi bir forseyle Ömer, Ömer Hoca ve ekili bu işe soymuşlar. Bana göre sezon sonuna kadar bu üst dilimde gideceğini düşünüyorum. Hocam son şampiyon başındaki şey, e, düşmanı attığına 5 puan uzaklandı. Ben kötü bir şey devam ediyor. Başka bir şeyler söylemek ister misiniz? Şampiyonluğu herhalde yaşlı kadrosu tempronu ödüremadılar. Yani. Bakıldığında evet en M1... bir. Birinci sebeplerden biri o olabilir. Yaşlı ama bakıldığında da geçen sene yaşlı dediğimiz kadro da şampiyon oldu. Şampiyonla oynarken e, ister istemez o atmosferi, o e, düzeni bilen oyuncularla şampiyonla oynamak daha kolay. O zaman şampiyonlar Ligi yoktu o yüzden dedim ben. Evet. Bakıldığında bu sezon bu sezon e, bu kadar yaşlı dediğimiz ekip hiç tatil yapmadan, ara vermeden Direkt Avrupa Kupaları lig bir arada oynandığı için kadronun da çok fazla Okan Hoca'nın e, elinde alternatif kadro olmadığı için hep aynı oyuncularla oynadığı için böyle bir sıkıntılı bir ortama girdiler. Ben e, so, şöyle şöyle söyleyebiliriz. ikinci yarı Başakşehir tekrar demin Atay Spor'un Söylemiş olduğum dilime üst taraftaki dilimlere Başakşehir'in oralara geleceğini düşünüyorum çünkü bakıldığında e, ne kadar alt sıralarda görünse de kadro olarak, kadro yapısı olarak çok iyi bir kadroya sahip alternatif e, sadece Türkiye liginin düşünürsek alternatif bol olacak bir kadro olarak görüyorum. Devre arasında 2-3 transfer yapacaklarını duydum biliyorum. Bence Başakşehir ee, i̇kinci yarı üst sıralarda o dilimde bulunacak diye düşünüyorum. Düşme potası için ne düşünüyorsunuz hocam? Deniz sporu Erzurumspor Ankara'yı düşmeyi yani. düşme atmadılar ee, Düşme potası bakıldığında üst tarafta çok fazla kopukluk yok sanırım. En az 15 puan deniz sporum var. 14 puan. 14 puan ee, bakıldığında. Diğer taraftan da 19 puan gençler birini var ama. 19 puan. Bir... Evet, bakıldığında da barajın bir üstündeki takımların da 22, 23, 24 şeklinde gidiyor. Bana göre ee, bu pandemi sürecinde maçların yoğunluğunun fazla olmasından dolayı maç maçların maçların hangi skorlarla biteceğini çok fazla tahmin edemiyoruz. O gün iyi konsantre olan. ...daha fazla skoru elde etmeye çalışıyor. Sanırım... ...bana soracak olursan... ...son haftalara kadar... ...hangi takımın... ...düşeceğini... ...çok fazla... ...öngöremiyorum. Çünkü... ...şu an pandemi sürecince... ...skorların çok değişkenli olduğu için... ...bakıldığında sanırım... Ankaragücü 7 haftada bir kere mağlup oldu... 7 hafta önce bakıldığında ne derdik? Ankara gücü bu sezon düşmeyi garantilenler ilk takımlarından biri olarak konuşuyorduk ya da düşünüyorduk. Bakıldığında Mustafa Hoca geldikten sonra 7 maçta bir muhalif oldular. Onun için şu an bana göre düşmeyle alakalı konuşmak çok erken diye düşünüyorum. Ama transfer, bakıyorsunuz Erzurum bu ligin üzerinde 3-4 tane transfer yaptı. Böyle giderse Erzurum o patudan çok erken çıkar diye düşünüyorum. Hocam Ankara Gücü demişken Ankara Gücü maçı izliyoruz mi? İkisi bölümdeydi Ankara Gücü. Anaylı 3'ü kazandı. İşte demin de söyledim. Ankara Gücü inanılmaz derecede bir çıkış yakaladı Mustafa Hoca'yla. Kadro yapısı da ilk, e, ilk yarının son haftasında kurulan bir kadroydu. Lige alışması ya da antrenman oyuncuların ka sonradan katılmasıyla bu şekilde sıkıntılar yaşamışlardı. Ama bakıldığında son 8 hafta ya da 10 hafta sürecinde Ankara gücü inanılmaz derecede bir çıkış içerisinde. Devre arası da yapacak olacak, transfer tahtasını açarlar mı bilmiyorum. Transfer de yaparsalar bir iki tane. Ankara gücü çok fazla korkulur ya göreceğini düşünmüyorum. Bir de bu sene 4 takım düşecek. Yani bayağı bir sormayacak takımlara. Evet. Bence kadro yapısı olarak bu seneki kere seyrettim. Gençler Birliği e, bana göre benim sekiz yıl futbol oynadığım tarihinde, tarihinde en çok forma giymiş oyunculardan biriyim ben Gençler Birliği'nde. Ama seyrettiğim iki maçta da Gençler Birliği'nin bana göre hatta Mustafa Hoca da geçen hafta iki hafta önce bir açıklama yapmıştı. Şu an Gençler Birliği'nin en az dört tane, beş tane hedef oyuncu direkt oynayacak oyuncu ihtiyacı var. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle. Gençler Birliği bu şekilde transfer yapmazsa bana göre çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki Mustafa Hoca da uzun yıllar bu liglerde bulunmuş bir hoca. Murat Başkan da çok uzun yıllardır e, rahmetli başkanımızdan görerek ya da 6 yıldır, 5 yıldır da başkanlığını vermiş olduğu tecrübeyle bunları görüp transfer yapacağını düşünüyorum. Eğer aynı şekilde bu kadroyla İkinci devreye devam ederse Gençler Birliği'nin e, işinin çok kolay olacağını düşünüyorum. Sizin gibi bir sol ve iki de yok. Mesela yazmışlar. Sizin gibi bir sol ve iki de yok. Mesela yazmışlar. <gülüyor> Mustafa Hoca gelmiş yanımızda. Selam <gülüyor> <gelmiş yanımızda>, <gülüyor> burada? Evet, birinci lige geçelim. Birinci ligde bayağı bir kıyaslığı bir yarış var. Birinci ligin ilk devresinde özellikle her hafta lider değişiyordu. değişiyordu. Birinci ile de yedi, yedi, yedi, takım arasında hep böyle birer ikişer Bu hafta biraz değişti ama anda lider biliyorsunuz, spor, sam, spor, sam, spor şeklinde gidiyor, iki üç lira. Bayağı yatırım yapan takımlar da var ama de, oralarda olan takımlar da var. Siz e, veriş altında ne düşünüyorsunuz? Henk takım sizce hangi takım Ya transfere, kadro yapısına bakarak e, favori olarak bakıldığında Adana, Adana Deniz spor tam spor olarak görülebilir. Ama oyun olarak söylerseniz bu sene dört kere izledim. Bana göre FTT liginde futbol olarak benim futbol görüşüme bakarak en iyi futbol oynayan kulüplerde iki tane kulüp var. Bir tanesi İstanbul spor, bir tanesi Hı. Bursu spor. Bursu spordaki e, e, iyi oyunun genç oyuncuların üstlüğü arzından da kaynaklanabilir. Ama İstanbul Sporu'nun e, çok merak ettiğim için canlı olarak seyrettim. Yani sadece o günün oyunu değil, bakıldığında bir 2 yıl ya da 2-3 yıllık çalışmanın bir ürünü ya da bir oyunun olduğunu gördüm. İnanılmaz derecede birlikte oynayan, taktiksel sitelerine uyan ekip olarak gördüm. Eğer ki bilmiyorum kadro yapısında ne kadar değişiklik olur, e, Şampiyonluk yolunda tabii ki ilerleyen haftalarda alternatifler de olması gerekiyor. İstanbul Spor bu mevcut kadrosuna iki üç tane daha transfer yaparsa bana göre sıra Adana Demir, İstanbul Spor, Bursa Spor, İstanbul Spor, Giret Spor içerisinde ilk iki de olan takım olarak görüyorum. Bursaspor. Oynaracak. Yani ilk ikide bu beş takım içerisinde ilk ikiyle direkt çıkacak takımlar olarak görüyoruz. Bursaspor'a biraz daha e, geniş detaylı evet. de değinebilir misiniz? Gençlerle, biraz zorunlu da olsa gençlerle oynuyorduk. Çok güzel bir e, kadro oldu. Hı -hı. Ve güzel de oynuyordu. Hı -hı. Hı -hı. Bir sürpriz de evet. evet. Tabii ki bakıldığında e, iki yıldır ya da iki yıldır sanırım içerisinde içerisinde bulunan kadroda da Burak Altıparmak, Recep Aydın Onur Atasayar, e, Cüneyt Kök, Bunlar İskeret kadro olarak sezon başında başladılar. Geçen sene de son haftalarda devrede Çağatay, Ali Akman gibi oyuncular da forma şansı buldu. O takımın içerisinde bulundular. Yıllardır biz de Bursalıyız. Bursa oynamış bir oyuncu olarak söyleyeyim size. Türkiye'nin e, bana göre altyapısı olarak inanılmaz derecede çok fazla böyle söyleyeyim çok fazla paralar, çok fazla imkanlar sunmadan bu kadar büyük yetenekleri bulan teknik etkileri tebrik etmek gerekiyor. Bunlar asla bir tesadüseydir. Bunlar bir çalışma ürünü. Bakın göreceksiniz buradaki bütün oyuncu, oynayan, alt oynayan oyuncular kadar şu an tekrar altyapıda oyuncular var. İleriki yıllarda da Ali Akman gibi Batuhan gibi oyuncuları Görebileceğinizi düşünüyorum. Ama tekrar söylemek gerekirse e, ekonomi düzeldikten sonra, başarılar elde edildikten sonra inşallah bu sene mecburiyetten değil o zaman da yeteneklerinden dolayı oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Bursa Spor'un altyapısı, Bursaspor'un Spor'un çevresindeki il ve ilçelerdeki bütün e, genç oyuncular futbola çok yatkın oyunculardır burada yaşayan birisi olarak, göçmen birisi biri olarak şunu söyleyebilirim. Burası köken, e, Yugoslav ağırlıklı, göçmen ağırlıklı olduğu için burada oyuncuların daha fazla futbola yatkınlığından dolayı da Burspor'un böyle bir kazancı var, alternatifi var. E, sanırım bu, Burspor'un altyapısının en büyük sebeplerinden biri mevcut çalışan hocalar ve şehrin ırkının göçmen ağırlıklı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Hocam küme düşme adlı için ne düşünüyorsunuz? E, Menemel Spor iyi aldılar. Kalibetler aldılar bu nokta. Eskişehir'in Ankara birbiriyle mi aldı? E, tabii ki sanırım artık Eskişehir Spor'un 11 puanı, 9 puanı vardı sanırım. 4 puanı var acaba. Evet, 4 puanı vardı. 4 puan çok fazla bakıldığında barajın da 35 olacağını düşünüyorum. Eskişehir Spor'un o puanları yakalayacağını düşünmüyorum. Ama Ankara Spor e, transfer olarak devreye iyi transferlerle başladılar. Menemen Spor'u ben asla bu kategoriye koymuyorum. Çünkü hem e, uzun yıllar takımın başkanlığı yapan Tahir Başkan bu takımın yönlendirmesiyle, kadro ile alakalı çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Benim orada tekrar Sipa Lig'deki söylediğim gibi e, o etkişehir spor hariç diğer takımların şu an düşme potasında olacağını düşün, e, söylemek çok erken. Sadece ve sadece etkişehir eskiş spor, spor hariç diğer takımların son haftaya kadar ligde kalma adına Büyük mücadele tercih düşünüyorum. düşünüyoruz. Hocam, Tuzla Spor'da bir değişik bir oldu. Daha doğrusu, Hoca Yıldız'ın ayrıldı diyelim ki. Taner Taşkın 3 muhalefet sonrası gönderildi. Bu iki muhalefet de girmişti zaten. Aksi artık burada bir farkım vardı. İkinci yürürümünün maçı. Evet, e, Sizce çok erken bir yani. halde değil mi? Ya, Türkiye'de maalesef skorlara e, dayalı bir düzen olduğu için bakıldığında bu takımı geçen sene şampiyon yapmış bir tane taşkının, Petete liginde uzun haftalar, ilk beş içerisinde bulunmuş bir tane taşkının şampiyon evet. yapmış, şampiyon yapmış bir tane taşkının üç hafta ya da 4 hafta kredisinin olmaması, sadece tuz sporları konuşmak gerekmiyor bunu? Türkiye'deki ne yazık ki e, beklentilerin çok fazla olduğu bir ülke, Akdeniz ırkı, Akdeniz kanı olduğu için. Başarıya çok çabuk ulaşma adına verilmiş olan kararlar olarak düşünüyorum. Bana göre Taner Taşkın Taner abi diyeyim ben ona. Uzun yıllar aynı takımda oynadık 4 yıl 6 4 yılda benim o da arkadaşım Taner abi. Taner abi bu işe kendini adamış, inanmış, çok iyi çalışan bir abim olarak, şampiyon, bir teknik direktör olarak ilk yarı sanırım lider de oldu 2-3 hafta. Lider evet. olmuş, e, lider olmuş bir hocanın. Sanırım yani ilk, ikinci ara e, bu futbolda Türkiye'de, e, Türkiye'de değil, dünyada her yerde var. Olabilir. Mevsimsel değişiklikler, yorgunluklar. Bence e, Tuzla Spor olarak e, acele verilmiş, erken verilmiş bir karar olarak e, düşünüyorum. Yerine gelen takım arkadaşım, arkadaşım Ali Doğan'la beraber futbol oynadık. En milli gençler birliğinde. O da Balıketir'de yapmış olduğu çıkmış çıkışını Tuzla Spor'da da yapacağını düşünüyorum. Ali hoca, Ali arkadaşımız istekli, ve bu işe kendini adamış arkadaşlardan biri. İnşallah Taner abinin bırakmış olduğu takımla beraber Ali Tandoğan'ın da başarılı olacağını düşünüyorum. Aynısı olsun Ali. Burada düşmanlıkta demişken Balıketir Spor'un düşmanlıkta ve transfer kalsını bulmak için başkaldı. Belki onlar da yine birlikte kalabilir miyim? Ben e, kadrosu bildiğim için söylüyorum. Balıketli Spor'un e, orada bulunacağını düşünüyorum. Çünkü iyi bir kadrosu var. Muhtemel, gerçi egzemiydi adam öden yere giden. Ucum aslında çok e, sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Eğer o, o da olsaydı, Balıketli Spor'un bence o oralarda bulunacağını düşünüyorum. İsmail'e tabii ki tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Transfer tahtası açıldı. Onların da transfer e, ile ilgili çalışmaları vardır illaki. Onlar da transfer yapıp korkulu rüyalar görmemek adına ve bir de başlarında çok tecrübeli Cihat Hoca var. Cihat Aslı. Sanırım onlar da, onlar da e, son günlerde yap, yapacakları transferlerle bu etkal değerlerini düşünüyorum. Hocam şöyle bir e, tespit yapalım. Şimdi yayına çıkan tek vektörlerden herhalde 4 oldu şu anda. şu anda. Hepsi yeni bir takım çalışmaya başladı. Bir uğurlu gelmez galiba. Yiğit yani Atlatın futbolunu olarak. <gülüyor> Şimdiki lige geçelim hocam. Kırmızı grupta. <gülüyor> Kırmızı grupta E-Spor on point marka ilk devre lider kapattı. Yiğit de ikinci lig başlıyor ikinci ligisi. İkinci şampiyonluk yarısını takımlara <gülüyor> genel olarak beyan edebilir <gülüyor> Bana soracak olursak, İGİ'de çok yakın takip eden biri olarak söyleyeyim size. Bana göre Kırmızı Grup'ta Eyüp Spor, kadro yapısı olarak, bakın bir bakın 25 tane kadronun 25 tanesi de Türkiye'deki hangi 2B takımına giderse gitsin şampiyonlar oyuncular grubuna sahip Eyüp Spor. Bana göre Eyüp Spor, Kırmızı Grup'un direkt şampiyon adaylarından biri kadro yapısı olarak. Sanırım kırmızı grupta gayet çok erken olabilir. Ama bunu sadece şöyle söyleyebilirim. Geçen bu tesadüfen geçen sene şampiyon olmuş Tuzlaspor'un 8 tane ilk 11, ilk 11 oyuncusunu aldılar. Blok transfer yaptılar. Bunun da eee semeresini ilk yarıdaki 10, 17 maçta gördüler. O, e, çok da tecrübeli kaleci kaleciyi al, Bursaspor'dan aldılar. Bakıldığında bana göre daha iyi aldılar. Bana göre Kırmızı grubun flash transferlerinden sonra ya da flash skorlarından sonra şampiyon adayı ya da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri e Ve yarın da left tekniklerinden biriyle oynadık. Bu maçta oturduktuğu da kış değil olmayacak. Evet. Biriyleyle oynayacaklar üsttekiler. Yarın bakalım. Evet. bakalım. Pazar Spor Cafer Hoca ile çok büyük bir çıkış yapmıştı. Sanırım e, o çıkışı Cafer Hoca ayrılıktan ilk hafta ya da bir ilk hafta mağlup oldular. Eyüp Spor e, kadro yapısı olarak bakıldığında yani maçı maçın favori Hocam Sakaryasporu nasıl Sakaryaspor e, bakıldığında çok İnişi çıkışı skolar alıyor. Daha çok kendi sahasında puanlar alan bir ekip olarak bakılıyor. Ama kadro yapısı olarak iki tane stoperi Değirmencoğlu ile Arslan Mehmet Boztepe, bu ligin Muhammed Reis bu ligin üstünde ve bu ligin en iyi oyuncularından biri. Sanırım onlar da 4-5 hafta altyapı Gelişimdikleri hocasıyla beraber maçlara çıkmışlardı. Yeni Bozkut hocayla şampiyon hoca. Geçen sene Bandırman'ın şampiyon hocası. Onun da katılımıyla, onun tecrübeleriyle Sakaryaspor'un bu grupta ba bana göre bakıldığında %3 playoff içinde olan takımlardan biri olarak görüyorum. Sender hocada pazar günü konumuz olmuştu. Evet. Ben... Düşman tunda en azı var. Bayburt var, Karabük e, var. Evet. Düşman tının zenginlerinin Karabük biraz düşük gibi düşünülmüş. Bayburt, Bayburt ikinci devre inanılmaz derecede iyi transferler yaptılar. Zonguldak'tan evet, evet, Ramazan aldılar. Bana göre e, ikinci yarı hava şartları da tabii ki oradaki intern sıkıntılar, rakip takımların yaşayacağı sorunlar, sıkıntıları da göz alırsa Bayburt spor İkinci devre bana göre yapmış olduğu transferlerden sonra çok fazla o içerisinde grubun içerisinde olacağını düşünmüyorum. Düşman hakkındaki grubun içerisinde olacağını düşünmüyorum. Bayvur Spor, e, ligin başlamasıyla alacağı skorlarla, yapmış olduğu transferlerle o gruptan çok çabuk çıkacağını düşünüyorum. İnşallah hocam bir olarak ben de öyle düşünüyorum. Evet. Hocam, beyaz grup, insücüsünün... İki eski takımımız burada, Indigo Spor, Çorum, FK, bunu da soracağım. E, beyaz grupta da Manisa F.K. baya elinde gidiyor. Manisa FK şampiyonlarının en büyük olayı diyebilir miyiz? Bana göre şampiyon, 17 sanırım 17 puan fark var. En son bildiğim kadarıyla. Bana Yok, puan de... farkımız, farkımız, farkımız kapandı. Açılası var Manisa'nın 11 puan olması Evet, evet yani bakıldığında kadro yapısı olarak, kadro yapısı olarak belki de PTT Ligi'nin ayarında bir kadro. Geçen sene yapmış oldukları çıkış 16. 17. haftaya kadar yapmış oldu çıkıştan sonra tabii ki bakıldığında da tam spor gibi takımla kapışmışlardı şampiyonluk yolunda. Ama bu seferde evet. bir rakibi yok, öyle bir rakibi yok. Sanırım sanırım Manispor bu grupta bu puanları daha fazla açarak bu grupta şampiyon olacağını düşünüyorum. Hocam yarın Çorum'la oynayacak Şimdi Siz maç düşünüyorsunuz maç hakkında? Ben e, bana soracak olursa ben lig başlamadan önce bu ligde, bu, bu grupta ilk 3 içerisinde Çorum Spor olarak görüyordum. Yapmış olduğu transferlerden dolayı. Orada bir sezon başı e, başlamış sezon başında alınan sonuçlardan sonra Hatta davatta çok fazla yanlış hatırlamıyorsam 6-0-6-1 bitmişti ilk maç Manisa Çorum Spor maçı. O maçın skorundan dolayı büyük bir çöküntü içerisine girmiş Çorum Spor. Bana göre e, kadro yapısı olarak, başkanı olarak, hatta ve sport sportif direktör Oğuzhan'la beraber Çorum Spor'un ikinci yarıda İsmet Hoca ile İsmet Taşdemir ile beraber ve e, bu grubun, iki grubun da sanırım, iki grubun en çok oratan Sinan Kurmuş ile beraber Çorum Spor Bu, e, ikinci devre playoff içerisinde olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Ömer Bozan Ömer Bozan'a transfer ettiler. Hem e, Hüseyin Bak'ı aldılar. Bu ligin uzun yıllar şampiyon olmuş playoff oynamış takımlarında oynayan iki oyuncu. Çorum Spor zaten sezon başı belirli e, bir kaliteye sahip olan bir kadrosu vardı. Hüseyin Bak ve Ömer Bozan'dan sonra da iyi bir çıkış yakalayıp Çorum Spon e, kloz içerisinde olacağını düşünüyorum. Hocam Manisa çorumu 3-1 gelmiş. Oca 6, -1. 6 -1. Evet, Yani sanırım. sanırım evet öyle. Peki e, İnegöz Bölükler'e ne düşüyorsun? Bugün Mehmet Özderaz'a çıkardı İnegöz Bölükler'e. Ben geçen sene takım başındayken bu ligde en fazla istediğim oyunculardan biriydi Mehmet Özderaz. Bu ligin o pozisyonda oynayan ilk 5 oyuncusundan biridir. Ee, gelmeden önce de başkanla beraber aramıştık. Yazılı olması istemişti. Mehmet Öz biraz bana göre Ginegospor'a çok büyük katkılar yapacağını düşünüyorum. Sadece Mehmet Öz biraz değil. Ginegospor ilk devredeki transferlerinden ne bakarak devre arasında yapmış olduğu transferler daha takıma daha fazla yarar sağlayacak ya da daha fazla kaliteye sahip bu ligin üstünde, bu ligin üstünde demeyin. Bu ligde çok fazla süre almış oyuncular. Samet Günan'ı aldılar. Seyit Kayasoy'u aldılar. Ve Cafer Tosun sanırım. Cafer Tosun Trabzonspor'da geçen sene Sarı yerde kiralıktı. Ve de bugün de Mehmet Özgür aldılar. Mevcut İneko kadrosu çok fazla sıkıntılı bir kadro değildi. Sadece İnega Spor'un kadrosu ilk yarıya bakarak alternatif olmayan bir kadroydu. Bu dört oyuncusunun da gelmesinden sonra İnega Spor e, ilk on içerisinde bulunacağını düşünüyorum yapmış olduğu transferlerden sonra. Bana göre bakıldığında yeni gelen dört transfer nokta transfer olarak görüyorum. İnega Spor şu an alternatif kadroyla kadro onun e, hocanın elinde oldu. Fenerbahçe'nin eee çok fazla sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Hocam 15 puan var Plus. Sizce bir oynayabilir mi diye gözüküyor. Ya deneyelim de Fenerbahçe eee ilk yorumun son üç haftasına kadar tabii ki şehirde ya da takım içerisinde konuşulanların ligde kalmadığınıydı. Son 3 hafta alınan galibiyetlerden sonra eee Rahat bir nefes alındı. Bana soracak olursanız e, yukarıdaki puan farkını yakalayacak haftalar yok. Çünkü 17 hafta oynanacak. İnegölspor'un Spor'un değil ama bulunduğu ortamdan çok daha iyi sıralamada yeriniz olacağını düşünüyorum sıralamadaki yeriniz. 17-18 maç varsa biraz buradayız. Evet. Onun için o kadar bakıldığında İnegöl Spor'un playoff şansının çok az ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama bakıldığında ilk yerdeki yaşamış olduğu sıkıntılı skorların ikinci yarıda yaşanacağını düşünmüyorum. Hocam İnegöl Spor demişken sizin İnegöl Spor döneminizden biraz bahsedelim istiyorum. Yani, o zaman olmayan o zaman. Iı, olan şeyler neydi? Oturmayan şeyler neydi? on yılında futbolu bıraktığımda şimdiki ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Üniversitesi Başkanımızla beraber e, o zaman sportif direktör olarak çalıştık. Sportif direktör olduğumuzda ilk sezonda şampiyon olduk. E, tabii ki o zamanki yönetilmiş şekli başkanımızın e, daha çok tek elindeydi. Yönetim kurulunu, yönetimi oluşturan kişi Ali Üniversitesi. Ali Üniversitesi'nin kurmuş olduğu yönetimlerde sadece ve sadece çalışan yönetimler maddi durumları ya da maddi finansal işleri kovalayan yönetimlerdi. Sadece sportif direktör olarak İsmail Gülüren, teknik direktör o, o günkü sanırım Taşkın diye Taşkın Gülüren ve kulüb başkanı Dilen Korkmaz yüz üzerinden gidiyordu. 3 kişi üzerinden gidiyordu. Bu şekilde bakıldığında benim futbol görüşüme göre, futbol anlayışıma göre biraz sonra belki isimler de vereceğim. Belki yaşadı, yaşamış olduğum için bunları söyleyeceğim. Bana göre futbol e, düzeni demokrasi değil, komünizmde yönetilmesi gereken bir sistem olacağını düşünüyorum. Tek elde başkan ve beraber, ekip bakıldığında sadece Böyle söyleyeyim size. Şampiyon olduk, playoff oynadık, final oynadık ikincilikte. Bu üstten üstte böyle oldu. Şampiyonluğu, Balıkesir şampiyon oldu o sene ikinci bittirdik. Diğer sezonda da dördüncü bittirip, final e, 1461'de final oynayıp FTT kaçırmıştık. Bunların hepsinde başkan, başkanlar evet e, şeydi, ilk, e, İlhan Korkmaz ve Eşek 3'tü ama Onursal Başkan Ali Murattaş takımın her şeyini bilen, her şeyini yapmaya çalışan bir başkandır. Onun için çok fazla sıkıntılar yaşanmıyordu. ki ne zaman yönetimler inegospor'da e, 17-18 kişi Ali Murattaş inegospor'dan onursal başkanlıktan ayrıldıktan sonra inegospor yerel yönetimlere kavuştu. O zaman biraz biraz değil çünkü çok çünkü bakıldığında 17 tane çok çalışan arkadaşlar oluyordu. Ama aynı performansı, aynı e, istikrarı bu şekilde sağlayamadı Inegosport. İnşallah e, çok çalışan, şu anki mevcut Başkan, Kani arkadaşının yönetimdeki arkadaşlarla beraber Inegosport bir, yıl, bir buçuk yıl daha Kani Başkan devam edecek yönetim kurulunda. Onların da tecrübeleriyle tabii ki Geçen sene e, bu sezon başı yapmış olduğu atam atam mı yanlış mı bunu Tabii ki bir kararadikler değiliz yapmış oldukları transferlerden sonraki bakıldığında derazdaki transferleri çok yol kadet işleri olarak görüyorum İnşallah bu kadronun iskeletiyle beraber sene yapacakları yapmak e, yapacakları transferlerle beraber Spor uzun yıllar 10 yıldır Pleyofları kovalayan, tetebeliğini kovalayan takım olarak tekrar sene sars verir diye düşünüyorum. Çünkü bugünkü transferle beraber ya da devrasını yapmış oldukları transferle beraber kani başkan'ın yönetiminin şu anki işleyiş veya almış oldukları yol bu yolda ilerliyorlar. E tabii ki yarım kalmıştı kani başkanla beraber inşallah sene yapacakları transferlerle İneko Spor'un e, tekrar de, demin de söylediğim gibi playoff'ları koğlayan, PTT ligini koğlayan bir takım olarak görürüz. İnşallah hocam. Peki e, Çoruk FK döneminiz hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Kısa sürdü biraz ama. E, onun sebeplerinden birini ben hiç basın önüne çıkmadım, anlatmadım. Çünkü e, ben oraya gittiğimde bir buçuk yıllık anlaşmıştık. E, Fatih Başkan'la beraber ee, ilk çıktığım maçta ben oraya gittiğimde 8 hafta mağlup olan bir takıma gitmiştim. İlk haftada mağlup oldu. Orada sağ içerisi karışıp e, demin de söyledim orada sportif direktör o takımın uzun yıllar futbolculuğunu yapmış. Şimdi de inanılmaz derecede takımıyla alakalı çalışan bir Oğuzhan kardeşimiz vardı. Ona çok büyük baskılar vardı. Başkan ona sinirlenip e, Oğuzhan'a yapılanlardan sonra sinirlenip istifa etti. Ben de geri kalan 7 haftada Çorum Spor'la alakalı çalışmalarımı durdurdum. Bana da söylediğinde ben de başkanım ben sizinle bura buraya gelirken sizinle beraber geldim. Eğer siz yoksanız ben de yokum dedim. Bu şekilde ayrılmıştım. Yoksa ben tekrar söyleyeyim bunu sizin aracınızı söyleyebilirim. Bir gün değil çok yakın zamanda tekrar Çorum Spor gibi büyük camiada Olmayı çok istiyorum. Ve Fatih Başkan'la da çalışmak herkese nasip olur diye düşünüyorum. Tekrar da Fatih Başkan ve Oğuzhan'la çalışmak isterim. Aynı olsun. Peki beyaz grupta düşme attığını biraz denedim. Hacetepe, Gümüşhane, Şanlıurfa düşme putasında şu anda. Ee, Şanlıurfa spor 5. kez Hoca değişikliğine gitti. Gümüşhane spor yine Hoca değişikliğine gitti. İkinci devre kurtarabilir mi bu takımlar size? Ee, ben en son Hacettepe maçını seyrettim. Hacettepe'yi seyretmiştim. Hacettepe'nin bir de o yetersiz kadrosundan kaleci ve stoper metağını A takıma çıkarmışlar. Bakıldığında eğer ki o gün başkan söylemişti. Dört tane beş tane devre arası A takımdan yani Gençler Birliği'nden oyuncu indireceklerini söylemişlerdi. Eğer o dört tane oyuncu inmezse bana göre e, bu grupta, beyaz grupta en çabuk en aday, düşme adaylarından biri Hacettepe olarak görüyorum. Ee, bakıldığında Gümüşhane ve Urfa Spor, Urfa Spor bugün 4 tane iyi transfer yaptığını düşünüyorum. Urfa Spor bu kadar e, 6 puanı vardı sanırım değil mi? 6 puanı vardı. Urfa Spor 5, Gümüşhane Spor ile Hacettepe 9. Şanlı Urfa'nın bu kadar az puan olmasına rağmen bana göre e, Urfa Spor'un o gruptan son haftaya kadar çıkacağını düşünüyorum. Yani kümede kalacağını düşünüyorum. Oraya e, Niğ ile Devral yapmış olduğu transferlerden sonra oradan da nidenin bir basamağını ta, oradaki takım sayısı bana göre tabii ki bilmiyorum. E, almış olduğu skorlardan dolayı söylüyorum. Ben sadece İnegöl Veli maçını seyretmiştim. O dörtlü gruba sanırım bir de Velimeşe girer diye düşünüyorum. Hocam kadar zaman teklif aldınız mı? E tabii ki iki takımdan almıştım. Ee, ben uzun yıllar çok gurbette yaşadım. Ee, yaş gurbette yaşayan birisi olarak artık çok uzaklarda bu işi tabii ki benim işim bu. Bu işi çok seviyorum. Bu, belki de bu işe aşığım. Uzun yıllar gurbette olmuş olan bir insan olarak kendi memleketimin yakınlarında hocalığı ya da takım çalıştırmayı düşünüyordum. Bu devlerse gösterdi ki ben e, tekrar gurbetlere çıkmayı karar aldım. Türkiye'nin ilerki haftalarda ya da ilerki aylarda en uzak yerlerinde de bile bu yapmayı e, bu iş yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra İsmail Güldören olarak e, bütün tekniklere neresi olursa olsun açığım. Bu yani aldığınız teknik hangi kulüpten? Yani onlar e, bizde kalsın. Çünkü ee, şu an mevcut hocaları var sıkıntı olmasın kendi adımıza da oradaki mevcut hocalara da inşallah tamam. tekrar söylüyorum ee, böyle teler geldiğinde te direkt sana söyleyebilir Tabii ki hocam bekleriz hocam 5 ol sonra kendinizi nerede görüyorsunuz hedefininiz sahilende dinleri ben ben oynadığım takımlarda da çalışırdım bütün takımlarda da aynı şeyi söylemiştim bazı insan e, hedef olmayan insanlar küçük insanlardır ben hedefim, hedeflerim çok büyük. Ben futbol oynarken İnego Spor'da futbola başladım. Profesyonel futbola oynadığımda. 16 yaşında İnego Spor'da futbol oynamaya başladım. Ben 16 yaşında soyunma odasında futbol oynarken e, antrenman bittikten sonra büyük abilerimiz derdi bana işte bu kadar niye çalışıyorsun? Hedefin ne gibisinde? Ben o zamanlar o soyunma odasında 16 yaşındaki İsmail Güldürün olarak bir şey söylemiştim. Ben Fenerbahçe'de ve Bursa Spor'da futbol oynayacağım, milli takımda oynayacağım dediğimde herkes bana o, o, o günkü şartlarda, o günkü günlerde gülmüşlerdi. Futbol hayatımda da şimdi söyle, söylüyorum. Daha önce de belki hiçbir programda bunu söylemedim ama o çalıştığım takımlarda çalıştığım yöneticiler, başkanlar bilir. Benim Türkiye'deki en büyük hayalim, ben çünkü bu işi çok seviyorum, bu işe aşığım. Bir gün tabii ki kısmetimiz bir yerlerde o kısmetimiz bize gelecektir. Ama benim en büyük hayalim Bursa Spor ve Gençler Birliği'nde tek litre 40 yapmak. Anladım. Peki idealiniz kim hocam? Valla Türkiye'de Şenol Güneş şu uzun yıllarda tabii ki şu an yapmıyor. Benim idealimdeki 3 tane hoca vardı. Raşit Çetiner, Şenol Güneş, Fatih Terim. Avrupa'da da adam ve Klopp diye söylüyorum herkese. Şenol Güneş demişken mini takımı ve Şenol Güneş'i başarılıydı mısınız hocam? E, tabii ki başarılı. Çünkü e, bakıldığında sanırım 3 Avrupa şampiyonasından sonra tekrar Türk milli takımı Türkiye Avrupa şampiyonasına katıldı. Bunu sağlayanlardan biri de Şenol olacak. Şenol Hoca e, bana göre demin de söyledim ki kendi, kendimi yakıştırdığım ideal olarak gördüğüm bir teknik direktör. Türk futboluna çok uzun yıllar iyi şekilde hizmet etmiş bir teknik direktör. Şenol Hoca Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacaktır. Dünya Kupası seçmelerine de tekrar inşallah 2002'den sonra Türkiye bana göre Şenol Güneş'le Şenol Hoca'ımla beraber Dünya Kupası'na katılacağını düşünüyorum. Peki sizce sıkıntı yaşadığımız mevki neresi? Ben forbet konusunda biraz sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki... E... Uzun yıllardır bakıldığında Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri Atak oyuncuları yetiştirmek. Atak oyuncularında sıkıntı var. Ee, sadece bir bakıldığında e, Atak oyuncumuz olarak özellikle kenar oyuncusu Cengiz'den başka çok fazla etkili ya da Santrafor'dan başka 36 yaşındaki Burak'tan sonra şu an e, tek Santrafor ya da Santrafor olarak düşüneceğimiz oyuncu Cenk. O da kendi takımında oynamıyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda bana göre en büyük problem yaşayacağı sorun yaşayacağı mevki sizin dediğiniz, senin dediğin gibi de Santraport tarafından. İnşallah Cenk Tosun için devre Everton'da çok fazla süre alır. Sezon sonra da Avrupa Şampiyonası 2001 Şampiyonası'nda da Türkiye'ye yararlı olur. Eğer süre almazsa hem Cenk adına hem de Türk milli takım adına büyük problem olacağını düşünüyorum. Santraport oyuncusu olarak. Hocam nite takım başarılı buluyor musunuz derken ben bu saniyede küme düşmüş, biraz ondan dolayı solmuştum bu soruyu. Altta da onunla ilgili bir yorum var. Ben istiyorsan açıkta getirmek istersiniz. size. Şimdi biz Türk insan olarak bir başarısızlığı görmek, bu iş nereden bakmanıza bağlı. Akşer'da da çok abartıyoruz. Hemen evet. bir ufak da çok abartıyoruz. Aynı. Ne yazık ki te, te, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Türk insanı Akdeniz insanı kanı kaynayan. Topluluk olduğu için her şeyi çok çabuk isteyen bir topluluğumuz biz. Bakıldığında demin de söyledik. Nasıl Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde Türkiye gibi futbola e, son yıllarda yatırım yapmış bir ülke olarak Avrupa Şampiyonası'na 24 kişilik 24 tane takımın katılmış olduğu Avrupa Şampiyonası'na ne kadar çok seviniyorsak Ulusal Lig'de de küme düşmemize çok fazla sevim, e, üzülmememiz gerekiyor. Benim Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Futbol Sadece ve sadece gelişmeye açık bir oyundur. Biz milli takımlarda milli takımlarda gelişmeye açık bir futbol oynamamız gerekiyor. Bir düzenimizin, bir idealimizin ya da sistemimizin olması gerekiyor. Türk milli takımı yeni jenerasyonla beraber bunları yakalayacağını düşünüyorum. Or, e, defans ve orta saha anlamında inanılmaz derecede Avrupa'da oynayan oyuncularımız var. Bu oyuncularına yakın Hucum attığını da oynayan oyuncuları da yakalarsak e, en az 10 yıl Türk milli takımı bütün turnuvalarda olacağını düşünüyorum İnşallah sizin dediğiniz de dediği gibi bizim de düşündüğümüz gibi forvet attı ya da hucum attığında kenar oyuncularıyla ile yakalarsak Türk milli takımı son 10 yıl gelecek 10 yılda her türlü turnuvaya katılacağını düşünüyorum Hocam geçenlerde İlhan Cavcav'ın ölüm Siz de geçenlerde uzun yıllar süre aldınız. İlhan Cavcav'la bir anınız var mı veya anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı dinlemek isteriz. Onu bakıldığında başkanımızın bir anısını anlatırım ben direkt ama bunu ona gelmeden önce benim futbol camiasında hakkını ödeyemeyeceğim ya da ne bir hayatım boyunca unutamayacağım kişilerden biri İlhan Cavcav'dır. 16 17 yaşında beni Türk futboluna kazandırıp İnegöl'den transfer yapıp ya 6 ay sonra ya da 4 ay sonra Süper Lig'de oynatan bir başkan. 8 yıl oynadım. Ben e, hayatımda belki de en büyük değerlerden biri ya da en vefamı, vefa olarak göreceğim kişilerden biri İlhan Cavcav'dır, rahmetli. Benim benden yana ne kadar hak varsa başkanıma helal olsun. Çünkü bizi inanılmaz derecede Türk futbolunda ben hep aynı şeyi söylüyorum gençler birliği asla futbol kulübü değildir futbol okuludur çalışma çalışmasıyla insan insan ilişkileriyle Türk futboluna sadece futbolcu kazandırmıyor Türk öğrenci kazandırıyor bunun da en büyük sebeplerinden biri rahmetli İlan başkanımızdı ben tekrar söylüyorum benim bu kadar uzun yıllar futbol camiasında bulunmama sebeplerden biri İlan başkanımdı. Onda e, tekrar tekrar sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Arım olarak da başkanımız, muhalif olduğumuz takım kaptanıydım ben. Sanırım bir e, yenildiğimiz zaman başkan ya da ilk önce galip geldiğimizi anlatayım. Prim vereceği Olur. Hocam sesiniz gelmiyor. Benimki geliyorum bilmiyorum ama. Hocam şu anda sesiniz gelmiyor. Hala gelmiyor hocam. Hocam görüntü var ama ses yok şu anda bende. Hocam eğer Wi-Fi bağlantınız varsa mobilyayı 4.5K yaparsanız daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Şu an hala sesiniz gelmiyor. Hocam isterseniz tekrar bir ayrılıp tekrar yayını alalım. Size ses gelmiyor çünkü. Evet hocayı birazdan tekrar alacağız yine Yine bir ses. Geldi mi? Şu an geliyor hocam evet. Başlamadasınız hiç anlamadık çünkü. Evet. Baş, başkanımız böyle bir şey söyleyeyim size. Mağlup olduğumuz zaman takım kaptanıydım ben. 500 metreden beni görsün. İsmail diye bağırırdı. Ama galip geldiğimizde yanındaydı. İbrahim nasılsın oğlum derdi. <gülüyor> başkanımız bizim primlerle alakalı görüşmelerde hep böyle yapardı. Tabii ki başkan rahmetli Allah razı olsun onun parası helal paraydı. Bizi bir şu an hayatımızı sürdürüyorsak İlhan Cavcal ve çalışmış olduğumuz oynamış olduğumuz kulüplerin başkanının sayesinde buralardayız. Hepsinden tekrar söylüyorum. İki tane çalışmış olduğum başkanım rahmetli oldu. Bu İbrahim Yazıcı Gençler Birliği'nde ee, İlhan Cavca Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Onlardan Aha. Allah razı olsun. Bize inanılmaz derece yardımcı olan insanlardı. Tekrar sizin harcınıza onlara rahmet dileyelim. Onlardan da her türlü Allah razı olsun diyorum. Amin. Gerçekten çok önemli iki başkanlar. Ki İlhan e, Cavca sezonun adı verildiği sezonla geçler bile hükümde düşmüştü bir şekilde. Evet. Kötü denklemişti. Hocam çok teşekkür ederiz. Yenimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için. Estağfurullah. Futbol Anadolu ekibi olarak e, tekrar ben en tek için teşekkür ediyorum. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Kariyerinizde başarılar diliyorum. Umarım yolunuz açık olur hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet. İsmail Günderen teknik direktör konumuzdu bugün. E, yayınımıza katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Futbol Anadolu YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Forma çekilişleri, eğlenceli yarışmalar ve birçok eğlenceli sürprizler sizleri bekliyor olacak. Herkese iyi akşamlar diyorum.